bir kişi e, hiçbir sorunu yokken veya sorunu varken bir terapi aldı. Ne gibi faydalar görür? Öncelikle e, şu var. E, terapi'nin faydası şu: farkındalık oluşturması. Farkındalık öz öz farkındalık oluşturuyor. Yani öz farkındalık dediğiniz şey nedir? Ben kimim? Neyim? Mesela sinirleniyorsam benim neden sinirleniyorum? Seçimlerim neler?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 Diğer uzman konuklarımız olsun gerek seyircilerimiz olsun teşekkür ederiz bazı sorular geliyor ben onlara da cevap vermeye çalışıyorum bireysel terapi kimlere yardımcı olabilir bireysel terapi dediğimiz aslında bütün bölümleri kapsıyor mesela bireysel terapi çift terapisinde ihtiyaç olanlara da yardımcı olabilir Cinsel terapi ihtiyacı olanlara da yardımcı olabilir ve o evet. işte bizim bahsettiğimiz okul fobisi olan, anksiyetesi olan, tamam. e, obsesyonları olan kişilere de yardımcı tamam. olabilir. Buradaki temel mesele talep etmek talep ve ettim. bunun farkındalığını oluşturmak. Yani benim gitmem gerekiyor. E çünkü biz kimse bizdeki temel şey şu, zorla birlerini getiremiyoruz.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 direnç gösteriyorlar yok benim ihtiyacım yok ben bunu yapamam ama a, sınır hale gelmiş hastalarımızdaysa e, bunu bazen farklı kelime oyunlarıyla güvendiği evde birisi varsa o şekilde en kötü ihtimal biz e, bunu daha önce çok evet. fazla yaşadık çok gelme ihtiyacı varsa da e, bunu artık kolluk kuvvetleri ile bile getirdiğimiz oluyor evet. yani mecbur çünkü hastanın kendine zarar verme olayına çıkmış Hastamız bu sefer etrafına zarar vermeye var. Tabii, tabii Çocukları varsa çocuklarına zarar tabii, veriyor, çevresine O yüzden de biz bunu artık kol kuvvetine kadar e, söylüyoruz evet. ve rica ediyoruz. Onlar da sağ olsunlar bu konuda duyarlı davranıp hastayı bize kadar getiriyorlar. Bu bizim tabii ki istemediğimiz bir nokta ama... Aslında ilişki, çok sevimli değil. Çok sevimli Terki. değil fakat sonucu istediğimiz çok şekilde ağır. çok güzel de çıkabiliyor. Tabii. Hasta da bunun farkına varıyor. Kesinlikle. Ben bunu keşke böyle yapsaydım diyebiliyor. Bizim temel istediğimiz şu. Keşke hastalarımız veya hasta potansiyeli, hepimizde o potansiyel tamam. var. Kendileri bunu böyle bir ihtiyaç gibi, nasıl ki bizim başımız ağrıyor bir griban, enfeksiyon yaşıyoruz. Tabii e Bir aile hekimine gideyim ben diyoruz. Bence de ruhsal bir enfeksiyonla yaşıyoruz zaman zaman. Bu ruhsal enfeksiyon içinde bence bu işin uzmanlığında Tabii. başvurmaları gerekiyor. Kesinlikle. Bir danışanın geldiği de Psikolojik Danışmanlık'ta. Hani zorla getirildim ben diyordu. İşte ben on dedi diye geldim. Veya boşanmamak için geliyor. Veya işte biri kıramıyor geliyor. Mete zoru geliyor. Ben şöyle bir tüyo verdim. Yani dedim ki aile evlilik danışmanlığı seanslarıma yöneldiğim için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 telkin babında profesyonel yardım verdik. Bir hastanede iki ay yattı. Ondan sonra gerek aile, gerek kendisi bize çok teşekkür ettiler. Çünkü sen sen değildin diyorum. Düşünsene <gülüyor> sen sen olmayı diyor. Ee, yani yaşam aile olma birey olma anlamını yitirmiş. Kesinlikle. Kesinlikle. Bu tip durumlarda evet çok acıklı belki mahcup oluruz.